İş Kitap Eğitim Merkezi ve işbirliğinde bulunan kurumlarımızla beraber 1-7 Haziran arası Hayat Bir Öğrenme Haftası olarak Bakanlığımız tarafından gelen Müdürümüz tarafından ilan edilmiş. Biz de bunun 2 ve 4 Haziran arasında öğrencilerimizin, kursiyerlerimizin, öğretmenlerimizin yaptığı çalışmaları sergilerimiz bir alan yıl boyunca bu Evet yıl boyunca yapılan yıl boyunca 820 kurs 13 bin kurs yerimizle eğitim öğretim yaptık bu eğitim öğretim yılının sonunda çıkaran ürünlerimiz çıkan eserlerimizi burada vatandaşlarımıza sergilemek istiyoruz Tabii burada işbirliğimiz belediyemiz var hayva sosyal politik il müdürlüğümüz var Geçiş Müdürlüğümüz var. Gençlik Müdürlüğümüz var. Aile Destek Merkezlerimiz var. Çok amaçlı toplum merkezimiz var. Genç ofisimiz var ve Siirt Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü var. Bu müdürlük kapsamında açtığımız kurslardaki ürünleri, el sanatları kursları, folklor kursları, spor kursları, mesleki kursları işte şimdi görüyorsunuz çocuklar, ve gençlerimiz geçiyorlar. Bunlarla beraber işte bugün bir şenlik havasında bugünü geçirmek istiyoruz. Umarım tüm Siirt halkına güzel üç gün geçirmiş oluruz şey lütfen video için de Ben çalışmalarınıza ya <gülüyor> iş yani olduk evet. onun sayesinde Ben yeni, yeni, yeni, yeni. Gözüm. Gözüm. Evet. evet <gülüyor>